Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizlerle gelin isterseniz küçük bir akşam sohbeti yapalım. Bugün belki siz de haberlere baktınız, vaka sayılarına baktınız ve kapalı olduğunuz için de endişelenme olma şansınız oldukça yüksek. Efendim burada sayıları görüyorsunuz. Cumartesi günü itibariyle Türkiye'deki toplam ve birinci doz, ikinci doz uygulanan kişilerin sayıları. Bunları nüfusumuza oranlayacağız ve sonra İngiltere'deki bir grafiğe bakacağız ve en son olarak da Çin'deki duruma gözden geçireceğiz. Nüfus 82 milyon. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı yüzde 11. İkinci doz uygulanan kişi sayısı yüzde olarak 8. Ve tabloyu baktığımız zaman 44 bin üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız ve bu rakam birinci ve ikinci zirvelerden çok daha ileride ve bu da bizi endişelendiriyor. Buna bağlı olarak vefat sayılarının artması da işi katmerleştiriyor. Bakın geçen hafta Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı, Meslektaşım Profesör Cinal, acil değilse hastaneye gitmeyin uyarısında bulunmuş. Şakası yok demiş bu işin. Kendisi aynı zamanda bir üniversite hastanesinin başhekimidir. Eğer kendisi böyle bir uyarı yapıyorsa durumun ne kadar ciddi olduğunu tahmin edebilirsiniz. Zaten 2-3 haftadan beri hastaneler acil dışında vaka yapmıyorlar. Bakın bu da Cumartesi gününden bir grafik. 100 kişi başına düşen aşılama oranları. Yani bizde %8-11. E, İngiltere'de %53 çıkmış. Türkiye %19 görünüyor. Bunu neye göre hesapladılar bilmiyorum. Bakın Almanya %16. Bizden de daha kötü durumda ama onların vaka sayıları bizim kadar yüksek değil. Biz dünyada ilk 3'e 4'e giriyoruz neredeyse. Nüfus açısından yani Amerika, Brezilya, Hindistan'dan sonra biz dördüncü yüz sanırım. Fakat asıl önemli olan şey burada. Bu grafikte. Bakın İngiltere'de vaka sayılarındaki düşüşü görüyorsunuz. Onlardaki ölüm sayıları çok yüksekti biliyorsunuz. Ve 12 Ocak'tan itibaren vakalarda ciddi bir düşüş var. Ve ben de merak ettim 12 Ocak'taki düşüşte acaba aşılama oranı neymiş diye. Bakın yüzde3'müş o zaman aşılama oranı. Ve buna rağmen %3 aşılama ile beraber vakalarda bir azalma söz konusu. Hem 80 yaş üstü hem 80 yaşı altı olanlarda. Bizde ise aşılama oranları, yani %8, %11, %19 gibi rakamlar var orada. Ona rağmen uçuyoruz. Ve birinci ve ikinci zirveyi de geçtik. Ve nerede duracağımız da belirsiz. Peki buna ne sebep oluyor? Yani büyük olasılıkla İngiliz varyant virüsü sebep oluyor. Ama diyeceksiniz ki ya İngiltere'de ne oldu? Ama İngiltere'de de aşı farklı. AstraZeneca aşısı ve 65 üstü için kabul edilen tek aşı. Bu İngiliz varyantı daha çabuk bulaşıyor ve giderek daha genç hastaları etkiliyor. Ve salgının nerede durabileceği konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Buna karşın bu 47.000 olan sayının 60.000-80.000 civarında bir aralıkta durabileceği düşünülüyor. Ve vefat sayısı da buna bağlı olarak artabilir. Herkes kendi çapında önlemlerini uyguluyor ama maalesef tekrarlanan yetersiz önlemlerden dolayı bu işin dozunun giderek artması gerekecek ve Önümüzde hem Ramazan dönemi var, daha da önemlisi yaz tatili var ve yaz tatilinde bütün bunların üstesinden gelemezsek maalesef salgın sonuçlanmayacak. Ve insanlar doğal olarak ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar ve hükümetler de bundan korktukları için bu tür tam kapanmadan kaçınıyorlar ama bu iş gelip oraya dayanabilir. Ne yapalım derseniz D vitamini ve C vitamini konusundaki görüşlerimi biliyorsunuz, bilgisayar olarak da bunları alabilirsiniz aşı tercihiniz varsa Biontech için aşılama hızlandırılmalı, çeşitlendirilmeye AstraZeneca dahil edilmeli, öğretmenlerde öncelikli olmalı ve tatilde de çocukları aşılamalıyız. Yani yetişkinler bitikten sonra tatilde aynı İngiltere'nin planladığı gibi çocuklar aşılamalıyız Çünkü bu hastalığı çocuklar aileye taşıyor ve yaz tatilinde yeniden bir zirve olmaması için şimdiden Önlem almak gerekiyor. Eğer bunları yaparsak Eylül'de düze çıkabiliriz. Ve ben yapacağımıza inanıyorum. Lütfen enseyi karartmayalım. Ve geldik Çin. Bakın Çin'in grafiğini görüyor musunuz? Yani geçen seneden sonra nasıl bir düşüş olmuş. Yani Nisan'la beraber vaka sayıları yeri öpmüş. Şu anda da gayet iyi durumdalar. Yani şapkadan tavşan çıkmadı. Koronavirüs çıktı. Bunu açıklamakta gerçekten zorlanıyorum. Belki de çok ağır bir rejimin orada hüküm göstermesi bizim İstanbul'u yaşamamıza sebep oluyor. Efendim değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.